Kabartmalı cam tekniğine, camı farklı renklerle kaplamakla başlanır. Daha sonra da tüm katmanlar bir arada düzeltilip şekillendirilir. Yapılan kap soğuduğundaysa, en dıştaki katmana dekoratif motifler kazanır. İlk olarak erik haldeki mavi cam, üfleme borusuna alınır ve içine hava üflenerek şişirilir ve tüp formunu alabilmesi için uzatılır. Elde edilen tüp, beyaz cam eriğine daldırılır. Sıcak haldeki beyaz cam eriyi mavi camı yeniden yumuşatır. Bu iki katman yeniden ısıtılır. Oluşturulan kaba form verilir ve dibi de düzleştirilir. bir demir çubuk kaba tutturulur ve bunun yardımıyla kabımız üfleme borusundan ayrılır. Ayrılan kabın ağzının oluşturulması için yeniden ısıtılır ve ardından şekillendirilir. Kabımız soğuduktan sonra da Maviyi kaplayan fazlalık, beyaz cam kesme çarkında temizlenir. Kılavuz olarak kullanılması için yapılacak desen, beyaz cam üzerine hazırlanır. Daha ince desenler, daha küçük çarklarla yapılır. Kelepçedeki sıvı çarka akarak camın kesilmesinde yardımcı olur. Son olarak keskin bir aletle en ufak detaylandırmalar yapılır.